İnanılmaz büyük işler yapıyorlar ve çok kişiye sesleniyorlar. 1500-1600 tane öğretmen aynı anda oturuyor. WhatsApp'ta bir şeyler yazıyor ve bir şeyler tartışıyor. Bu inanılmaz güzel bir platform. Bu platformları gerçekten daha fazlalaştıralım ve konuşalım, çekinmeyelim, söyleyelim. Ben de elimden geleni yapmak istiyorum. Gerçekten arkadaşlarıma da söylüyorum. Ne yapabilirim? ...diyorum ki gelin programıma programımda anlatın... ...nasıl fark yarattığınızı anlatın... ...ondan bile çekiniyorlar... ...Sayın Hüseyin Kış Hocam özellikle sözüm size... ...ya biz kamera önünde... ...ya kamera önü kamera arkası diye bir şey yok... ...sizin gibi insanların gerçekten kamera önüne... ...çıkması gerektiğine inanıyorum... ...yoksa... ...sözüm ona bir sürü youtuber... ...bir sürü bilmem ne... ...osu busu. ...ha onların işini e, küçümsemiyorum... ...yaptıkları işe saygı duyuyorum... ...ve gerçekten bir farkındalık yarattıklarını düşünüyorum... Ee, ama sizin gibi insanlara da ihtiyacımız var. Gelin programa konuk olun. Ee, bir önceki, daha önceki programlarımda da söylemiştim. Böyle şeyler parayla pulla ölçülemez gerçekten. Parası pulu da yok ayrıca. Gelin bir konuşun. Konuşmak bu kadar zor değil. Sadece bilginizi aktarmanız da zor değil. Bilgi aktarmak bence çok önemli. Öğretmenlik mesleğinin zaten temel taşı bilgi aktarmakken yani neden kaçınıyorsunuz bilmiyorum. Bu programı size yapıyorum aslında. Ee, sayın öğretmen arkadaşlarım, sayın meslektaşlarım kendi sesinizi ve kendi farkındalığınızı e, ortaya koymak istiyorsanız bu davetim sizler için geçerli. Lütfen ee, Seda Sayan da sanırım Seda Sayan gibi olacağım ama aslı serbest çıkın çıkın gelin <gülüyor> demek istiyorum. Ee, çıkın çıkın gelin gerçekten sizlere ihtiyacım var. Benim ihtiyacım var. Yani dediğim gibi ben de sizlerle aynı yoldayım veya sizin çok daha gerinizdeyim. Bunları e, konuşalım, bunları paylaşalım. Yani eğitim camiasında sönmüş ışığı tekrar canlandıralım. Mahmut Erdoğan öğretmenim, e, bir öğretmenimle konuşuyorduk geçen e, şey olarak, yani mesleki olarak benden çok daha ileride, e, yaş olarak benden ileride, deneyimlerine inanılmaz saygı duyduğum bir öğretmenim var. Çok da iznini alarak e, söyle, söylemiyorum aslında, belki bana kızacaktır bunu izledikten sonra. Bana şöyle bir şey söyledi. Aslı hocam ben de sizin yaşınızdayken matematik, herkese matematik öğretilebilir olduğunu düşünüyordum. Ama öyle de olmadığını gördüm dedi. Ve ben bu sözü bir hafta önce duymuştum yanlış hatırlamıyorsam. Bir haftadır bununla yatıp bununla kalkıyorum. Herkese matematik öğretilebilir mi? Neden öğretilmesin? Bana bunu ispatlayın. Sizin gibi öğretmenlere ihtiyacım var. Gerçekten öğretilebileceğini düşünüyorsanız tam öğrenmeyi hani Bulum'da öğreniyoruz biz. E, öğreniyoruz ya biz tam öğrenme modeli. Tam öğrenmeyi gerçekten öğrencilere gerçekleştirelim. Herkes aynı zamanda öğrenmek zorunda değil ama öğrenebilir bunu kanıtlayalım istiyorum. E, bu Mahmut Hocam'ın e, öğrenilmiş çaresizliği deneyimiyle birlikte gelen e, belki çaresizliği bana yol gösterici oldu ee, onun deneyiminden faydalanıp kulağıma küpe yapıp gerçekten hani boşa mı kürek çekiyorumu çok sorguladım çok sorguladım belki işin sonunda işin sonunda boşa kürek çektiğimi ben de belki Mahmut hocamla aynı yere geleceğim boşa kürek çektiğimi düşüneceğim ama en azından denemiş olacağım Denemek isteyen başka arkadaşlarım varsa lütfen çıkın gelin. Ben sizleri istiyorum, sizleri arıyorum. Bu programa zaten başlama nedenim sizlersiniz. Ee, o öğretmenlik ateşi olan ve bir şeyleri öğretmek isteyen herkese kapım sonuna kadar açık. Instagram'da zaten telefon numaram da var. Ee, Sakla gizli bir insan da değilim. Ulaşılması zor bir insan da değilim. Zaten sosyal medya çıktıktan sonra herkese ulaşılması kolay oluyor. Bunların sesini duyuralım. Gerçekten fark yarattığınızı konuşalım. Fark yarattığınız yerleri konuşalım. Belki bir girişimcilik vardır bunu konuşalım. İnanılmaz bu programa başladıktan sonra inanılmaz beyinler ve inanılmaz zihinlerle tanışıyorum. Aynı şekilde matematik öğretmenleri grubunda da inanılmaz beyinler ve inanılmaz zihinlerle tanışıyorum. Kendisini ifade etsin istiyorum. Öğretmenlerin gerçekten burada kendisini ifade etmesini istiyorum. Onları bekliyorum. Davetimi tekrar ediyorum sizlere sayın öğretmenlerim ve öğretmen olacak arkadaşlarım. Geçen gün Instagram'da bir video gördüm. Ee, yanlış hatırlamıyorsam fen bilgisi öğretmenliğinde okuyan bir ee, kız arkadaşımız ama emin değilim. Şu anda düşündüm ama çok da net hatırlamıyorum. O kadar güzel fen bilgisi programları yapmış ve o kadar girişimci ki onlara çağırım. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar gerçekten ne yaptığınızı gelin anlatın ee, bu sadece gruplarda kalmasın artık bir şeylerin e, kamera arkasında veya oturan kişisi olarak görünmeyin gerçekten çıkın ve kendinizi anlatın kendinizi anlatmadığınız sürece yaptığınız her iş boş bir duruma geçiyor ve insanlar e, bunu üstlenebiliyor gerçekten bunu üstlenebiliyor. Ee, bazı yazar arkadaşlarımın işte sorusu çalınıyor bir şeyler oluyor işte birileri geliyor isim koyuyor çok büyük paralar kazanıyor bir şeyler bir şeyler yapıyor neden onlar cesur oluyor ve bir şeylere başlıyorlar Siz de başlayın yani sizin önünüze geçen şey ne onu bilmiyorum ama lütfen rica ediyorum sizleri bekliyorum sayın arkadaşlarım sayın meslektaşlarım bu programı size özel çektim Hüseyin Kış hocam. Hakan Çanta Hocam özellikle sizleri bekliyorum. Grupta nasıl fark yarattığınızı nasıl düşündüğünüzde bu grubu oluşturduğunuzu, O Sayın Muharrem Şahin inanılmaz Facebook paylaşımları var. Tabii rahatsızlığından dolayı gelemeyeceğim dedi Muharrem Hocam. Ee, ama gerçekten o zihinlere ihtiyacımız var ve ben size duyuruyorum, isimlerini de veriyorum. Lütfen sevgili izleyicilerim bu kişiler ekrana gelsinler diye sizden de destek bekliyorum. Onları biraz dürtün. Facebook'ta bu dürtme butonu var ya onlara basın dürtün ya gelsinler benim yanıma. Neden gelip de konuşmuyorlar? Ee, sizin sorularınızı neden onlara soramıyorum? Ya da... E ben sorularım yani ben sorularımı soruyorum, siz neden faydalanamıyorsunuz? Ben zaten onlarla konuşabiliyorum ama sizin de faydalanmanızı istiyorum sevgili e, seyircilerim. Çok fazla seyircim olduğunu da düşünmüyorum ama olsun bu da benim ego tatminim sanırım. E, belki de kendime çekiyorum bu programların çoğunu. E, ama bir yerlere e, sesim gidiyor ise eğer... Nerede olursa olsun gerçekten elimden geleni yapacağımı bilin. Bununla ilgili programa başladım ve misyonum da vizyonum da belli e, durmadan anlatmak benim işim. E, bir farkındalık yaratmak benim işim. Aslı Serbest ile farklı eğitim bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.